Merhabalar, bu videoda 11 Aralık tarihinde meydana gelecek olan Mars'ın yay burcu transitinden, bu transitin genel olarak etkilerinden ve aynı zamanda Mars'ın yay burcuna geçmesiyle beraber oluşturacağı kombinasyonlardan bahsedeceğim. Çok kısaca da burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşıyor olacağım. Umarım faydalı olur. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız, Yorum yapar, beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna tıklayarak yeni gelen bildirimlerden, videolardan haberdar olmak adına bildirimlerinizi de açabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz ki geçtiğimiz süreçte Mars Akrep Burcu'nda bulunmaktaydı. Mars'ın Akrep Burcu'nda yönetici konumda olduğunu ve güçlü bir şekilde çalıştığını biliyoruz. Ancak e, Güneş'in Akrep Burcu'nda olması, Mars'ın Akrep Burcu'nda olması, özellikle Boğa Akrep hattında bir tutulma yaşamış olmamız bu alandaki gerilimi biraz e, artırdı. Zaten biliyorsunuz ki 2022 senesinde artık e, Güney Ay Düğüm Akrep Burcu'na yerleşiyor olacak. E, bir sonraki videoda da aslında Güney Ay Ay düğümünü kapsamlı bir şekilde ele almayı planlıyorum. Yani daha doğrusu ay düğümlerini. Dolayısıyla aslında Kasım ayı bizim için 2022'nin genel temasını belirleyen bir ay oldu. Ve akrebin biraz da kasvetli bir doğası vardır. 8. ev tarafından yönetilir astrolojide ve aynı zamanda hem Plüto hem de Mars ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla bir dönüşümün hem ekonomik anlamda hem maddi anlamda bir takım krizlerin, Krizlerden sonra yeniden ayağa kalkabilmenin, aslında ölümün, ölüm ve ötesinin, ölümden sonra tekrar dirilmenin, kayıpların, maddi manevi kayıpların, krizlerin, ameliyatların evidir. Genel manasıyla ölüm ve dönüşüm evi olarak kabul edilir 8. ev ancak burada tabii ki ölümü bir metafor olarak kullandığımızda belirtmek gerekli. Bu sebeple aslında 13 Aralık tarihi itibariyle Mars'ın yay burcu geçişine başlayacak olması her ne kadar Mars akrep burcunda güçlü olmuş olsa dahi bu e, kasvetli doğanın biraz e, açılacağını işaret ediyor Mars yay burcunda daha çok e, maceracı dokuzuncu e, ev konularına ilişkin özellikle seyahat etmek gezmek yeni yerler keşfetmek üzerine odaklı Bunun yanı sıra e, yeni insanlarla tanışmak yeni çevrelere girmek yeni bakış açıları edinmek ve yeni fikirler benimsemek adına e, bir takım gündemler ön plana çıkacaktır burada e, Mars'ın yay burcu geçişiyle beraber hak ve adalet ...adalet kavramının, hukuk sistemlerinin, siyasetin, e, siyasi otoritelerin, e, aslında siyasi otoritelerin e, yaklaşımlarının değerlendirileceği bir süreçten geçeceğiz. Belki bazı kanun tasarıları gündeme gelebilir. Kanunlarda bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. Ee, hak ve adalet arayışları her zamankinden daha yüksek sesle e, dışarıya vurulabilir. Bunun yanı sıra seyahatler, yurt dışına taşınmak, yurt dışı ile alakalı gündemler, uluslararası ilişkiler e, yine keza gündemde olacaktır. Yeni yaşam felsefeleri, yeni hayat felsefeleri bu dönemde oldukça ön plana çıkacağı gibi herkesin fikrini korkusuzca ve tartışmaktan çekinmeden cesurca ifade edeceği bazen fikirsel çatışmaların yaşanacağı da bir sürecin işaretçisi olabilir Mars'ın yay burcu geçişi. Etik ve ahlaki değerlerin ön plana çıkacağı daha çok felsefi anlamda yeni bir yol çizme noktasında bir takım yöntemlerin benimseneceği. Ee, bunun yanı sıra e, olayı bütünsel olarak değerlendirmek, olaya geniş perspektiften bakmak, insanlık adına bakmak, geleceğimize doğru bir takım adımlar atacakken artık e, kendimize yeni bir yol çizmek adına bir takım e, imkanlar yakalayacağız. Bazen de kadersel döngülerden geçeceğiz. Özellikle Mars'ın yay burcu geçişiyle beraber hemen e, güney ay düğümüyle kavuşumda olacağını görüyoruz. Biliyorsunuz artık e, ay düğümleri yavaş yavaş... 2022 itibariyle hatta 2021 Aralık'ta artık ikizler Yay Aksını terk edip Akrep Boğa Aksına yerleşiyor ve Mars'ın Yay Burcu geçişiyle beraber aslında Aralık ayının ilk haftasından sonra Mars'ın Akrep Burcu'ndaki son transitlerinde de Güney Ay Düğümü ile kavuştuğunu görüyoruz. Mars güney ay düğme enerjisine baktığımız zaman e, özellikle şunu söyleyebiliriz ki içimizde e, ciddi bir savaşma arzusu belki dışa atılmayı beklenen bir öfke e, bir girişim e, isteği yani bir şeylere cesaretle atılmak istiyor olabiliriz bir konuda öfkemizi serzenişimizi belirtmek istiyor olabiliriz bir konuda adım atmak öne çıkmak istiyor olabiliriz. Savaşmak istiyor olabiliriz. Cesurca e, göz önünde olmak istiyor olabiliriz. Ancak e, bu alanlara dair belki e, bir takım blokajlar içerisindeyiz. Yani burada aslında çok dürtüsel davranmanın uygun olmayacağını söyleyen bir görünüm var. Biraz daha temkinli, biraz daha e, pratik düşünerek, pratik yaklaşarak olayı bütünsel ve sürekli bu şekilde yaşanacakmış gibi değerlendirmektense o anın şartlarında, o günün şartlarında o şekilde olduğunu kabul etmek yerinde olacak gibi gözüküyor. Ee, burada aynı zamanda Mars'ın yay borcu transitinde Kiron'la da e, güzel bir üçgene çalıştıracağını görüyoruz. Bu da aslında o içimizdeki arzuların, dürtülerin, e, o alt e, bilincin, egonun, ee, ve daha dürtüsel taraflarımızın şifalanmasına ilişkin bir takım imkan ve olanaklar yakalayacağımızı da gösteriyor. Belki atalet halindeyiz, belki girişim e, ruhumuz eksik, e, belki de çok fazla kalabiliyoruz. E, Girişimciyiz ve her şeyi hemen yapmak istiyoruz. Bunun arasındaki dengeyi şifalandırmak adına bizi rahatsız eden konu her neyse bunun üzerine çalışıp bunları şifalandırabilecek destekleri de göreceğiz gibi bir görünüm var. Burada özellikle yeni felsefi bakış açıları benimsemek bize oldukça fayda sağlayacak gibi gözüküyor. Belki de birçoğumuz dinin konulara, manevi konulara veya Biraz daha spiritüel konulara, biraz daha geniş perspektiften bakarak aslında evrensel mesajlara odaklanacak olabilir ve bu da aslında bizim o ilkel yanımızı törpülememiz adına bir takım imkan olanaklar sağlayacak gibi de gözüküyor. Evet Mars'ın yay burcu transiti kısaca bu şekildeydi. Şimdi bakalım burçları neler bekleyecek Mars'ın yay burcu transiti esnasında. Hemen yükselen koçlarla başlamak istiyorum. Yükselen koçlar özellikle seyahatler, yurt dışı ile alakalı meseleler, eğitim hayatınız, akademik kariyeriniz, hukuksal süreçleriniz, hak ve adalet arayışınız... Benimsemek istediğiniz, araştırdığınız yeni felsefelere dair gündemler ön planda olabilir. Burada fikirlerinizi her zamankinden daha sert ve doğru bir şekilde savunacağınızı görüyoruz. Yargısal konularda daha hak arayışlarınız artabilir gibi gözüküyor. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar. Mars'ın yay burcu transiti 8. evinizde. Özellikle parasal giriş çıkışların çok artacağı bir süreç olacaktır. Harcamalara ekstra dikkat etmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Bunun yanı sıra kendinizi ekstra kazanç kapıları elde etmek adına bir takım fırsatlar yakalama noktasında imkanları değerlendiriyor olacaksınız. Cümleyi toparlayamadım. Burada yani parasal bütçeyle alakalı konularda dengesizlikler olabileceğinden harcamalara belli bir ölçüde tutulması ve yeni borç altına girme noktasını acele edilmemesi gerekiyor. Ee, yine keza çözülmeyi bekleyen prim, nafaka, alacak, tazminat gibi konular varsa, mirasla alakalı gündemler varsa bunlar da bir şekilde çözülmeye başlayabilir. Ameliyatlar, özellikle bıçak altına yatmakla alakalı gündemler de yine Mars'ın 8. evinizden geçerken e, odak noktanız olabilir gibi gözüküyor. Sevgili burçları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili ikizler burçları, Mars'ın yay burcu geçişiyle 7. Ev konuları aktive oluyor. Özellikle ikili ilişkiler alanında hızlı gelişmeler var. Belki hızlı bir ortaklık, hızlı bir evlilik, e, partnerin veya ortağın her zamankinden daha cesur, daha tutkulu ve daha dobra tavırları. Bazen agresif tavırları da ön planda olabilir. E, bir şekilde karşınızda muhalif biriyle başlayabilirsiniz. E, haşır neşir oluyor olabilirsiniz veya bunun yanı sıra tabii ki e, ortaklı girişimler, birliktelikleri, anlaşmalar, sözleşmeler ve evlilik alanlarında aceleci davranabilirsiniz. Daha temkinli olmak yerinde olacak gibi gözüküyor sevgili ikizler. Burçları özellikle karmak ilişkilere çekilme ihtimalinizde söz konusu. Evet sevgili yengeç burçları, Mars'ın yay burcu geçişi 6. evinizde olacak. Bu da özellikle günlük koşturmacalarınızın artacağını gösteriyor. E, temponuz bir şekilde artabilir. E, yapılması gereken işler e, fazlasıyla sizi yorabilir. E, burada fiziksel sağlığınızı ihmal edecek e, derecede zamansızlık ve yorgunlukla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden biraz sağlığa daha dikkat edilmesi gereken bir süreç olacaktır. E, beraber çalıştığınız kimseler varsa belki zaman zaman onlarla tartışmalar yaşanabilir, sıkıntılar ve problemler ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Dikkatli ve temkinli olmakta fayda olacaktır sevgili gençler görüşmek üzere hoşça kalın Sevgili Aslan Burçları, Mars'ın yay burcu transiti 5. evinizde özellikle aşk hayatınız sizi heyecanlandıran konularda bir hareketlilik var. Yalnız olan Aslan Burçları'nın hayatına yeni insanlar girebilir, yeni aşklar girebilir, çocuklarınızla alakalı hızlı gelişmeler olabilir. Tutkularınızın artacağı, biraz daha hayatı eğlenceli, keyifli, dolu dolu yaşamak isteyeceğiniz bir süreç başlayacaktır. Ve bu tarz ilişkilere de çekilebilirsiniz sevgili Aslan Burçları. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili Başak Burçları, Mars'ın yay burcu transiti dördüncü evinizde ev yuva, aile yaşantınızda biraz sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Aniden taşınmanız gerekebilir. Evle alakalı bazı aksaklıklarla ilgilenmeniz gerekebilir. Aile içerisinde zaman zaman tartışmalar ve agresif enerjilerde ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Özellikle aile büyükleriyle gayrimenkul ve yatırımlarla alakalı konularda tartışmalar yaşanabileceği gibi ev içerisinde biraz huzursuz hissedeceğiniz kendi konfor alanınızda çok daha rahat eden bir süreç ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Görüşmek üzere. hoşça kalın ve sevgili Terazi burçları. E, Mars'ın Yay burcu transiti sizin haritanızın 3. evinde etkili olacak. Bu da özellikle iletişimde oldukça dobrağa doğrudan ve direkt bir tutum sergileyeceğinizi gösteriyor. Ee, kısa mesafeli seyahatleri artırabilir, araç alımı satımı gibi gündemleri tetikleyebilir. Ee, aynı zamanda anlaşmalar ve sözleşmeler alanında her zamankinden daha aceleci olacağınız, çok fazla diyalog halinde olacağınız, düşündüğünüzü doğrudan ve direkt söylemek isteyeceğiniz bir e, süreci işaret eden gündem söz konusu açıkçası. Ee, yakın çevrenizde zaman zaman tartışmalar söz konusu olabilir, zihniniz çok aktif olabilir ve öfke ile alakalı problemler zaman zaman yaşanabilir gibi gözüküyor. Dikkatli olmakta fayda olacaktır. Özellikle terazi burçlarına trafikte biraz daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Evet, geçtik akrep burçlarına. Mars'ın yay burcu transiti ikinci evimizde sevgili akrep burçlarım. Burada parasal gündemler hızlanıyor. Para giriş çıkışı, para trafiği hızlanıyor gözüküyor. Ancak bazen aceleci davranarak gereksiz atışverişler yapabilirsiniz. Temkinli olmakta fayda var. Bunun yanı sıra ekstra kazançlar elde edebileceğiniz ufak da olsa parasal girişlerin sağlandığı bir sistem de yine Mars'ın yay burcu transit ile beraber ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Kendi değerinizi ortaya koymak adına mücadele etmekten çekinmeyeceğiniz bir süreç başlayacaktır sizin adınıza. Umarım keyifli bir dönem olur. Görüşmek üzere hoşçakalın. Sevgili yay burçları Mars burcunuza geçiyor. Göz önündesiniz, her zamankinden daha hırslısınız, ne düşünüyorsanız söylüyorsunuz, daha cesursunuz, daha ataksınız ve özgüvenli bir şekilde kendinizi ortaya atıyorsunuz. Bazen e, gereksiz yere risk alıp, gereksiz yere e, liderlik vasfında bulunup e, kendinizi e, kötü etme ihtimaliniz var. O yüzden e, agresif enerjilerden, aşırı dürtüsellikten e, biraz uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra e, baktığımız zaman tabii ki aslında insanların dikkatini çekeceğiniz bir süreç olacaklar. Yeni girişimler adına da e, her zamankinden daha e, net ve daha doğrudan tavırlarınız olabilir gibi gözüküyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın sevgili yay burçları. Sevgili oğlak burçları, Mars'ın yay burcu transiti 12. evinize etkili olacak. Bu biraz zorlayıcı biliyorsunuz. 12. bizim kontrol edemediğimiz bir alan. Uykular, bilinçaltı, geçmişle alakalı meseleler, travmalar e, aslında 12. ev ile ilişkili. Dolayısıyla Mars yay burcu transiti esnasında gördüğünüz rüyalar, kabuslar fazlasıyla gündeminizi teşkil edebilir. Uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Geçmişte size yapılan haksızlıklar veya geçmişte sizin gösteremediğiniz tepkiler e, bu dönemde çok fazla e, sizi rahatsız etmeye başlayabilir gibi gözüküyor. Öfke problemi bastırılmış. Öfke enerjileri bu süreçte söz konusu aynı zamanda giz düşmanlıklar arkanızdan e, iş çevrilen durumlar özellikle eril figürlerin e, bazı e, düşmanlıklarıyla da e, muhatap olabilirsiniz veya muhatap olduğunuzu fark edemeyebilirsiniz gibi bir durumda var sizden saklanan bir takım durumlar da söz konusu olabilir sevgili Oğlak burçları. Evet sevgili e, kova burçlarına geçecek olursak Marsın yay burcu transiti e, 11. Evinizde etkili sosyal çevreniz Hedefleriniz, hayalleriniz, arkadaş ilişkileriniz, kariyer gelirlerinizle alakalı hızlı gündemler var. Kariyer gelirlerinizde artış olabilir. Zam veya terfi bekliyorsanız bu konuda hakkınızı müdafaa etmek isteyebilirsiniz. Yeni sosyal çevreler, yeni arkadaşlıklar hayatınıza dahil olabileceği gibi aynı zamanda zaman zaman arkadaşlarla yaşanabilecek agresif enerjiler de söz konusu. Bunun yanı sıra hedeflerinizi ve hayallerinize ulaşmak adına her zamankinden daha cesur ve girişken olacaksınız. Ne istiyorsanız Artık eylemselliğe geçmeye başlayacağınız bir süreci işaret ediyor. Mars'ın 11. elinizden geçişi. Sevgili kova burçları görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum ve balık burçlarına geçiyorum Mars'ın yay burcu transiti haritanızın 10. evinde tepe noktanızda e, kariyer hayatınızla alakalı bir atılım, bir girişim üstler ve otorite figürleriyle yaşanabilecek e, güç mücadeleleri ego savaşları söz konusu olabilir. Korkusuzsunuz hakkınızı aramaktan çekinmiyorsunuz e, sizden daha üst düzeyde insanlara karşı hakkınızı müdafaa ediyorsunuz. Rakiplerinize karşı oldukça hırslı olduğunuz e, özellikle kariyer hayatınızda Hayatınızda e, rakiplerinizi elemek isteyeceğiniz rekabetçi bir tutum sergileceğiniz bir sürece işaret etmekte. Ve kariyer hayatınızda e, bir şekilde ön planda olmayı tercih edeceğiniz bir sürece de işaret ediyor Mars'ın 10. evinizden geçişi sevgili balık burçları. Evet hızlandırılmış bir şekilde Mars'ın yay burcu transitini bu şekilde değerlendirmek istedim. Umarım keyifli bir süreç olur. Mars akrep sürecinde neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü oldukça e, kaotik, e, dönüştürücü ve zorlayıcı bir transitti. Yorumlarınızı bekliyorum. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, astroloji hesabı veya evrenselkadimbigetci.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.